Geçen gün çektiğimiz videonun bir benzeri. Bu da kötünün iyisi işte. Yani bu bir silikon tam alıyoruz. Metal yapmışlar. Yani bu da yerli malı, yurdun malı. Bunu herkes kullanmalı. Ama kalite o kadar kalite yok. Çok kaliteli bir şey diyemeyiz. Kaliteli şeyler yapıp kullansak daha iyi aslında. Ama işte...